Diş eti çekilmesi diş eti hastalıkları arasında en çok rastlanan rahatsızlıklardandır. İki türlü nedenle oluşabilir. E, periodontitis dediğimiz diş etindeki iltihabın daha derin dokulara yani kemik ve kök yüzeyine yayılması sonucunda oluşabilir. Periodontitis rahatsızlığı sonucunda ya da e, aşırı fırçalama ve hatalı fırçalama nedeniyle oluşabilir. Bir diğer nedenle parafonksiyonel al alışkanlıklar dediğimiz diş gıcırdatma ya da e, kalem ısırma gibi e, alışkanlıklar sonucunda da oluşabilir. Diş eti çekilmelerinin sonucunda hastanın bize ilettiği şikayetler, diş hassasiyeti ve estetik problemler. Bunların tedavisinde diş hassasiyeti varsa eğer tedavi edecek kimyasal ajanlar, bunlar diş macunları ya da bizim klinikte bulundurduğumuz kimyasal maddelerle kök yüzeyinin hassasiyetini geçirebiliyoruz. Diş eti çekilmesinde bu diş macunlarının hassasiyet giderici olan bir grubu var. Bunları önerebiliyoruz markadan bağımsız olarak hepsi de etkili olabiliyor diş eti tedavisinde. Estetik problemleri ise e, e, e, cerrahi işlemlerle e, halledebiliyoruz eğer çok yaygın değilse. E, küçük basit bir cerrahi işlemden daha e, uzun ve komplike tedavilere kadar varan tedavileri var diş eti